Anna geçen çarşamba İbrahim Göz Şivit ve 2 yaşındaki oğlu Karanla nişan taşı turu yaptı. İkili ilk olarak bir mağazada alışveriş yaptı. Arabalara büyük ilgisi olan Karan oyuncağını yanından ayırmadı. <gülüyor> Çıkışta sorulan soru Burak Özçivit'i sinirlendirdi. Burak Bey merhaba anam nasılsınız? Merhaba. Şurada, tatil alışverişine mi çıktınız efendim? Yok. Tatil alışverişi değil. Anladım. Anladım efendim. Peki yeni proje var mı? Dijital platformda göremiyoruz sizleri. Ben oynuyorum zaten. İzlemiyor musunuz? <gülüyor> Anlamıyorum ki böyle sorular soruyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Tamam. Eyvallah. Ünlü çift daha sonra bir restoranda yemek yedi. Öğütçü uykudan uyanan karar. ya. ya, ya.